Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bu videomda sizler için e, internetten para kazanma ile ilgili bir site önereceğim. Trafikwin.com, bu sitenin amacı video izleyerek para kazanıyorsunuz. Aynı zamanda YouTube kanalınız, bir internet siteniz veya insanların sıkça ziyaret etmesini istediğiniz bir platformunuz varsa link ekleyerek e, o insanların size geri dönütü yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Hemen nasıl para kazanacağımıza gelelim. Şimdi TV olduktan sonra önünüze böyle bir arayüz çıkıyor. Buradan dakika ve para kazan'a bastığımızda böyle bir sekme açılıyor. Bunu sesini kapatıyorum ve arka plana atıyorum. 35 saniye sonra sıradaki yeni videoyu kendisi açıyor ve izliyor. Günlük bir limit yok, izleme limitiniz kesinlikle yok. Sadece Steam'i olduğu için videolar az oluyor ve kayıtlı kullanıcı az oluyor. Ben videonun altına referans linkimi ekliyorum. O linke tıklayarak da bana destek olabilirsiniz. Lütfen oradan kaydolunuz. Bu dolduktan sonra burada kazancınız gözüküyor. 20 liraya ulaştığı zaman da her banka üzerinden çekebiliyorsunuz. Peki ben kendi sisteme veya YouTube videoma izlenme alacağım derseniz o da mümkün. Burada videolarım, video, site ekle kaldır var. Herhangi bir site falan ekleyebiliyorsunuz. Buraya web site adresinizi kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Trafficbin.com'u seçili bırakıyorsunuz. Ardından kalma süresi yani videoyu açacaksanız eğer insanlar o videomuzu kaç saniye boyunca izlesin bunu karar veriyorsunuz burada. Ben e, genellikle böyle e, değişiyor ama 40 saniye veya 60 saniyede tutuyorum. Çünkü bir dakikada YouTube'un izlenme algoritmasını etkileyebiliyor 60 saniye. 20 saniye tutarsanız toplam izlenme dakikanız az olur bu sefer YouTube'da. Bu böyle olursa da pek ön plana çıkmaz videonuz diye düşünüyorum. Saatlik hit yani en fazla kaç izlenme alabilirim bunu görüyorsunuz burada. Bunu da ben 200'e çekiyorum. Web siteyi kaydet dediğinizde burada zaten kayıtlı bir web sitem varmış YouTube videom. 62 saniye sere tutuyorum. 418 izlenme almış. 418 demişim saatlik. 102 de izlenme almışım şu ana kadar. Bu da dakika. Video izledikçe de dakika kazanıyorsunuz. Buraya bakalım. Devam ediyor. 4 lira 11 kuruş olmuş. Böyle bırakabilirsiniz. Size tavsiyem çok video izledikten sonra izlenecek video kalmadı dediğinde 4-5 saat ara verip tekrardan başlamanız gayet de faydasını göreceksiniz. Görev ya puan kazan kısmında burada üye getirmek görevleri var. Ben bu referans linkini aşağıya bırakıyorum. Oradan kaydolabilirsiniz. Günlük bonuslar var. Bunları video izledikçe size bu bonusları veriyor. Puan ödülleri var. Ödülü al diyelim. Buradan ödüllerinizi alabiliyorsunuz. Videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Daha sık böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız biraz para kazanma ile ilgili videolar çekmeyi düşünüyorum açıkçası trafik hakkında anlatacaklarım bu kadar lütfen referans linkimle kaydolmayı unutmayınız bir sonraki videoda kendinize çok çok iyi bakınız hoşçakalın